Bugün 17 Aralık 2022 Cumartesi Satürn günündeyiz Ay terazi burcunda ilerliyor önümüzdeki iki gün motivasyonlarımız değişirken sosyal konular ilişkiler estetik ve sanatsal kavramlara yönelebiliriz sabah saatlerinde daha dengeli ve uyumlu olma şansımız yükseliyor işbirlikleri ortaklıklar eş ve partnerimize ait alanlara yönelebilir birlikte hareket etmek isteyebiliriz toplum önündeki imajımız rakiplerimiz ve hizmet aldığımız kişilerle ilgili gelişmeler öne çıkabilir Öğleden sonraki saatlerde ay, Oğlak Burcu'ndaki Venüs'e karşı açı yapacak. İş ve özel ilişkilerimizde kişisel arzularımız ve karşımızdakilerin beklentileri arasında çekişmeler yaşayabiliriz. Bencil ve inatçı tutumlardan uzak durmakta fayda var. Çevremizdeki kadın figürlerle ilgili kavramlar daha belirleyici olabilir. Güzellik, estetik, kişisel konfor ve maddi beklentilerimizde bazı hoşnutsuzluklarla da karşılaşabiliriz. Terazi Burcu'ndaki ay akşam saatlerinde İkizler Burcu'nda gerileyen Mars'la üçgen açı yapacak. Akşam saatlerinde sosyal yaşam, iletişim ve sanatsal etkinlikler keyif verebilir. Sohbet ortamlarına dahil olabilir, bilgi alışverişi yapabiliriz. Girdiğimiz ortamlarda eski tanıdıklarla karşılaşabileceğimiz gibi yarım kalmış konuları tamamlama fırsatları da bulabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.